Blancme Lavieil est bellede taze, tatlı ve çiçeksi vurgular bir araca geliyorla Lavieil est belle mükemmel mutluluğun öz bir kokuyor. Kokunun adı bile müthiş güzel anlayıcılı hajata saygı duruşunda bulunuyor. Parfüm asil ancak doğal içerikleri sacesinde benzersiz bir çekicilik ortaja çıkarıyor. Cildinde Lange Melavie Estbelle varken bir kadın bağımsız olduğunu ve hajatını sevdiğini gösterebilir. Jist notada Mecveli Armut ve Sijah Frenk Jumjj tonu belirli Bu satır Kalt notasında da devam ettirilir. Portakal çiçeği, jasemin ve narin iris, çiçek aromasıjla belirli bir koku verir. Baz vanilca, tonka fasulyesi ve paçuli ile ortaja çıkıyor Rahatsız edici olmadan tatlı bir şekilde sıcak. Lancme Laville Est Belle o kadar kalitelidir ki kullanıcısını hoş bir ferahlıkla sarar. notlar armut, frank, kırmızı kalk notları, iris, yasemin, portakal çiçeği, temel notlar paçuli, çikolata,lı şeker, tonka fasulyesi, vanilya bu sevimlik koku Fransız yaşam tarzını mükemmel bir şekilde yakalar. Pajata karşı feminen, ilham verici, tavrızlı herkesi jücbilir ve jücük nüansları şehvetli çiçeksi notalarla birleştirir. Şişenin tasarımı ve kokunun narin pembe ışıltılı sıvısı bile müjt dojulara dokunucur. L'anjme la vie est belle, çıcıldızlı parfümcüler tarafından geliştirildi. L'anjme la vie est belle için stijl grup, eve Yıldızlı parfümleri getirdi. Koku, müjt kişisel deneyimlerini ortak çalışmaja dahil eden Olivier Polge, Dominique Ropion ve Anne Flipo tarafından yaratıldı. Olivier Polge şimdiden başarılı moda ve parfüm kim evleriyle çalıştı. Örneğin, güzel Burnunu diyor. Az Zarov ve Gil hizmetine sundu. Ayrıca futbol yıldızı David Beckham için TSancel geliştirdiği meslek taşı Dominveropion'da etkileyici bir kariyere bakabilir. Birçok meslek taşı gibi Rores in Grass'de okudu ve parfümcülerncıjasında sanatının oldukça aşırı bir temsilcisi olarak kabul edilir. Propion'un en ünlü koku kreasyonları arasında Dior Poison, Lancome Soin ve Yves Saint Laurent Paris Premieres Roses, Giorgio Armani Olympa ve Serge Machen'in Its Serge Alter Group'un Jean-Netli Pop klasikleri.